Şu anda Cevahir Alışveriş Merkezi'nin e, asantör katları olan holleri yapıyoruz. Kolureya sprey kaplamasıyla yapılıyor şu anda. Kolureya her türlü zemine uyum sağlayan çift komponentli e, uzun ömürlü bir malzemedir. 10 saniyede kurumaktadır. Eksi 40 derece artı 120 derece ki ısılara da dayanıklıdır. Kesinlikle çatlama kırılma yapmaz. Binlerce metrekare alan yapıldığı şekilde tek yeri yoktur, tek parça halinde hizmete sunulur. Şu anda Reşat Bey uygulamayı yapıyor.